Herkese merhaba. Bu videomuzda 0-15 arası yukarı sayıcı Jk flip-flop kullanarak nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Öncelikle bu üst taraftan şematik kısmını açıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra buradaki bulunan P tuşuna veya klavyemizdeki P tuşuna bastığımız zaman devre elemanlarımızın olduğu kısım önümüze geliyor. Burada biz JK flop için 74-76 entegresini kullanacağız. Bunun için bu arama kısmına 74-76 yazıyoruz. Kullanacağımız entegre bu. Buna çift tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi elemanımız eklende kullanacaklarımız arasına. Şimdi bize direnç lazım. Direnç için Res yazıyoruz. Rezistörden geliyor. Direkt rezistörün kendisinde yazabiliriz. Yine aynı şey gelecek. Gördüğünüz gibi direncimiz burada. Yine çift tıkladık. Ve diğer elemanımızın yanına ekledik. Şimdi sırada bize led lazım. Bunun için led yazıyoruz. Bu ledi kullanmayacağız. Görsel efekt vermesi için Buradaki renkte olan ledlerimizden birini seçeceğiz. Ben buradan mavi ledi seçiyorum. Siz isterseniz kırmızı ledi veya yeşil ledi de seçebilirsiniz. Ya da başka bir led. Bakıyoruz başka alacağımız eleman var mı? Hayır yok. Onun için burayı kapatıyoruz. Öncelikle 74-76 entegremizi yerleştiriyoruz bu birinci entegremiz. Biz burada 4 tane entegre kullanacağız 0.15 sayıcı yapmak için. İkinci entegremiz 3 ve 4. Şimdi şu ekranı hareket ettirmek için klavyemizdeki F5 yazan butona basılı tutarken, tuşa basılı tutarken mouse'umuzu hareket ettirirsek ekranımız hareket eder. Veya bununla uğraşmak istemezseniz sol tarafta bulunan bu kare yere mouse'umuzla bir kere tıklayıp bu şekilde ekranda gezebiliriz. İstediğimiz yere gelince de tekrar tıkladığımız zaman orada sabitlenir. Veya sadece bir bölgeyi bir alanı seçmek istiyorsanız şu yukarıda büyüteç çaresi var. Şu kısım buradaki. Buna tıkladıktan sonra şu şekilde mouse'umuz oluyor. Bununla istediğimiz alanı bir kere tıklıyoruz. Seçiyoruz. Bir kere daha tıkladığımız zaman seçtiğimiz alanı tam ekran yapıyor. Bize şimdi 5 volt lazım. 5 volt için buradan terminal moda geçiyoruz. Şu sol taraftan terminal mod yazıyor. Buna tıkladığımız zaman power'ı görüyoruz. Bu power'a tıklıyoruz. Power'ımızı herhangi bir yere yerleştirebiliriz. Bunu buraya koyduktan sonra yine çift tıklıyoruz. Çift tıkladıktan sonra bu kısma artı 5V yazıyoruz yani artı 5 volt demek. Bu artı 5 voltlarımızı set ve reset bacaklarına bağlayacağız. Set ve reset bacakları bunlar. Bu reset bu da set bacağımız. Hemen. Mouse'umuzu bakın yaklaştırdığımız zaman böyle kırmızı bir nokta oluyor. Buraya bir kere tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi kablomuz çekmeye hazır. Bu şekilde bir kere yaptık. Tekrardan aynı şekilde diğerlerini yapıyoruz. Bakın burada direkt yazının üzerinden geçti. Üst tarafından geçti. Biz direkt yazının içinden de geçirebiliriz. Onu nasıl yapacağız? Şurada bu kabloları sabitlemesini kaldıran bir yer var. Şurada mouse'un önünde duruyor. Buna bir kere tıkladıktan sonra direkt istediğimiz gibi çekebiliyoruz bu şekilde. Bu yazılar hareket ettirmek istersek eğer üzerine bir kere sıklıyoruz. Sonra bir kere daha tıklayıp mouseumuzla sürükliyoruz istediğimiz yöne doğru. Ve bırakmak istediğimiz yere gelince mouse'tan elimizi çekiyoruz. Aynı şekilde diğerlerine de yapıyorum aynı işlemi. Gördüğünüz gibi. Ekranımız kaydı. Ekran kaydı zamanı ne yapıyorduk? Şu sol taraftan kareli alandan istediğimiz alanı yani gelmesini istediğimiz yere seçiyorduk. Set bacaklarımıza 5 voltu bağladık. Şimdi sıra reset bacaklarımızda. Reset bacaklarına da artı 5 voltu bağlayalım. Reset bacaklarına da artı 5 voltu bağladıktan sonra birinci entegrenin Q çıkışını ikinci entegrenin clock girişine bağlıyoruz. Aynı işlemi diğer entegreler için de yapıyoruz. İkinci entegrenin çıkışını üçüncü entegrenin clock girişine bağlıyoruz. Üçüncü entegrenin çıkışını da dördüncü entegrenin clock girişine bağlıyoruz. G ve K bacaklarımızı artı 5 volta bağlıyoruz. bu şekilde. G ve K bacaklarının artı 5 volta bağladıktan sonra komponent moda geliyoruz. Sol taraftaki üçgen gibi olan yer. Buradan dirençlerimizi alıyoruz. Direnci bu şekilde aldıktan sonra Yönünü değiştirmek için klavyede bulunan artı tuşuna bastığımız zaman direncimizin yönü değişiyor. Veya koyduktan sonra direnci yönünü değiştirmek istersek buna sağ tık yapıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi Rotate yazan kısımdan direncimizin yönünü değiştirebiliyoruz. Veya tekrardan bir kere tıklıyoruz direncimizin üzerine ve klavyedeki artı tuşuna bastığımız zaman 90 derece yönünü değiştiriyor direncin. Sadece direnç için geçerli değil bu kural. Diğer bütün komponentler de yapabilirsiniz bunu. Dirençlerimizin bacaklarını Q çıkışlarına bağlıyoruz. Şu şekilde. Ve dirençlerimizin değeri 390 on. Şu 10k yazan yere çift tıkladığımız zaman string diye bir yer geliyor. Buraya 390 yazdığımız zaman direnç değerimiz 390 ohm olmuş oluyor. Aynı işlemi diğer dirençler içinde yapıyoruz. Şimdi, dirençlerimizin ucuna LED'leri yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi LED'imiz bu şekilde yatay geldi. Biz yönünü değiştirmek istiyoruz. Klavyemizdeki artı tuşuna bir kere bastığımız zaman 90 derece LED dönmüş oluyor. Ve bir sonraki gelen LED'imiz de diğer LED'le aynı şekilde geliyor. Yani aynı yönde geliyor. LED'lerimizin artı kısmını dirençlerimizin boşta kalan bacağına bağlıyoruz. Ve LED'lerimizin hepsi eksi kısmı Ground'a gidiyor. Yani toprağa. Ground'ı almak için de buradan Terminal moda geçiyoruz. Hemen Power'ın altında Ground var. Buna tıkladığımız zaman toprak hattımızı almış oluyoruz. Buraya da bağlantısını yaptık. Şimdiki sırada bize lazım olan clock girişi. Clock girişi için bu kısımdan generator moda geçiyoruz. Generator moddan D clock yazıyor. Buna tıklayıp birinci entegremizin clock girişine bağlıyoruz. Ve simülasyonu çalıştırmak için şu aşağıda duran üçgen butona basarsak eğer simülasyon çalışır veya klavyede bulunan F12 tuşuna basarsak yine simülasyon çalışır. Gördüğünüz gibi sayıcımız çalışıyor. Şimdi biz bu devreyi kayıt etmek istiyoruz. Yani dosyalarımızın arasında dursun istiyoruz. Silinmesin istiyoruz. Bunun için Ctrl artı S diyoruz. Yani klavyede bulunan CTRL turşuna basılı tutarken S'ye basıyoruz. Bastıktan sonra bunu nereye kayıt etmek istiyoruz? Orayı seçiyoruz. Mesela masa üstüne kayıt edecekseniz masa üstüne tıklıyorsunuz. ya da bilgisayarın içinden belgeler klasörüne kaydedeceksiniz belgeler klasörünü seçiyorsunuz isterseniz buraya yeni bir dosya oluşturun yeni dosya oluşturmanızı her zaman için tavsiye ederim daha derli toplu durur çünkü üst taraftan yeni klasör oluştur olan yere tıklıyoruz buradan buna isim vermemizi istiyor veya isterseniz yeni klasör olarak da kalabilir ben buna 015 sayıcı diyeceğim. Bunu yazdıktan sonra enter tuşuna basıyoruz. Çift tıklayıp burayı açıyoruz ve dosya adımızı giriyoruz. Yani bu uygulamamız ne diye kayıt olsun buraya? 0 15 sayıcı diyelim. Ya 015 sayıcı olarak kayıt olsun. Kaydet dediğimiz zaman kayıt olmuş oluyor. Bunu geri açmak istiyoruz mesela. Buradan direkt kapattık. Şu an o silinmedi. Open project diyoruz. 015 sayıcı klasörünün içinde kayıt etmiştik. Çift tıklayıp açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Buna yine çift tıklıyoruz. Az önce biz 015 sayıcımızı kaydetmiştik. Fakat buradan 015 sayıcıya tıklayınca ana ekrandan Gördüğünüz gibi devremiz açılmıyordu. Bu şekilde tıkladıktan sonra yine şematik kısmına tıklarsak eğer sayıcımız tekrar önümüze geliyor. Ben de ilk defa karşılaştım böyle bir durumla. Ama bizden kaynaklanan bir hata değil bu. Tamamen programdan kaynaklı bir hata ve sayıcımız kaydettiğimiz gibi duruyor. İsterseniz tekrardan da bir de simülasyonunu yapalım. Gördüğünüz gibi sayıcımız çalışıyor. Sadece seçili bir bölgeyi büyütmek istediğimiz zaman da yukarıdaki büyüteç işaretinden istediğimiz bölgeyi bu şekilde seçiyoruz ve o kısma direkt zoom yapıyor. Sayıcımız bu şekildeydi. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa, yapamadığınız bir kısım varsa yorumlar kısmından veya Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir.